Google Flutter ile mobil uygulama geliştirme kursumuzun ilk aşamasında Flutter'ı kurup onu çalışır hale getiriyor olacağız bu bölümde. Flutter.dev web sitesi Flutter'ın resmi dökümantasyon sitesidir. Buradan gerekli kurulumları yapıp ve aynı zamanda dökümantasyonu okuyup Flutter ile mobil uygulama geliştirme sürecine katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi biz öncelikle Flutter'da kurulum aşamalarını aşama aşama e, tek tek gerçekleştireceğiz. Burada Get Started butonuna bastığımız zaman hangi işletim sistemindeyseniz o işletim sistemine göre kurulum aşamalarını bize gösteriyor. Biz e, buradan kendi işletim sistemimizi seçip ona göre adım adım, adım ilerliyor olacağız. Örneğin biz kurulumumuzu Windows işletim sistemi üzerinde sürdüreceğiz. Ama siz MacOS veya Linux gibi işletim sistemlerini kullanıyorsanız yine benzer adımları burada gösterildiği gibi yapabilirsiniz. Windows tuşuna bastıktan sonra buraya geliyoruz. Flutter ile mobil uygulama geliştir geliştirebilmek için işletim sisteminizin 64 bit olması gerekiyor. 64 bit değil 32 bit işletim sisteminiz varsa maalesef e, Flutter ile uygulama geliştirme yapamıyoruz. Windows 7, Service Pack 1 ve sonrasındaki işletim sistemleri zaten bu şekilde geliyor. Sadece Flutter için 400 MB'lik bir alana ihtiyacınız var. Fakat Android Studio gibi e, ek araçlarla beraber bu alan artmaktadır. Bu 400 MB sadece Flutter dosyaları içindir. Bunun dışında e, geliştirme yaparken mutlaka ihtiyacınız olacak araçlar vardır. Mevcut komut satırınızdan da sürdürebilirsiniz. E, PowerShell illa olması gerekmiyor. Fakat e, Git'i kurabilirsiniz. Buna tıkladığınız zaman bizi buraya götürecektir. Burada 64 bit olanı seçmek durumundayız. Dediğim gibi Flutter'da uygulama geliştirmek için 64 bitlik bir e, işletim sistemine ihtiyaç var. Bu indirme işlemini sadece indirip indirme bittikten sonra çalıştırmanız yeterlidir. Herhangi bir zaten size soracak bir bilgiyle gelmiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra artık en önemli aşamaya geliyoruz. Flutter SDK dediğimiz Flutter Software Development. Kit yani yazılım geliştirme kitini indirmemiz gerekiyor. Bu Flutter'ın mevcut olan son kararlı e, paylaşılan sürümüdür. Bu eğitimi izlediğiniz zaman buradaki versiyon artmış olabilir, artacaktır da. Önemli değil bu kurulumu kurulumun aynı olacağını söyleyebilirim. Bunu direkt olarak tıklayıp indirmeniz yeterli. Sonraki aşamaya indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra sonraki aşamaya geçebiliriz. Kurulumun sonraki aşamasına geçebiliriz. Az önce indirdiğiniz dosyayı bu bir zip dosyasıdır. Sizde indirilenler klasörünün içerisinde olabilir. Bunu nereye indirdiyseniz oradan öncelikle bir kopyalamanızı veya kesmenizi Disk sorununuz varsa kesmenizi rica ediyorum. C dizininizin altına bir tane src klasörü ekleyiniz. C dizininizin altına src klasörünü ekledikten sonra az önceki kestiğiniz veya kopyaladığınız yani indirdiğiniz dosyayı buraya yapıştırın. Şimdi bu dosyayı sağ tıklayıp direkt olarak klasöre çıkart diyebilirsiniz. Klasöre çıkarma işlemi bittikten sonra şöyle geldiğinizde aslında sizin için bir flutter klasörü oluşturuyor. Bunu buradan kesip bir üst klasöre yani direkt olarak buraya yapıştırabilirsiniz. Bunu aslında hani klasöre çıkarırken de içerisine girip direkt olarak flutter'ı da oradan çıkarabilirsiniz aslında. Fakat hani e, özellikle farklı ürünler kullananlar için kolay olsun diye önce klasöre çıkardım. Onun içerisinden bir üst klasöre taşımış oldum. Yani şuna ihtiyacımız yok. Şuna da artık ihtiyacımız yok. Şu an, kısacası şu an görüntümüz tam olarak bu olmalıdır. C'nin altında src, onun altında flutter diye görmeniz gerekiyor. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Update your path yani uygulama yolunu değiştirmek diyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Komut satırında normal şartlarda Flutter kodunuzu çalıştıramazsınız. Onu oraya eklememiz gerekiyor. Bakın burada aynen şunu söylüyor. Flutter klasörünün içindeki bin klasörünün adresine gidip ortam değişkenlerine ekle diyor. Eğer İngilizce kullanıyorsanız ben şimdi ortam değişkenleri yazacağım. Ama siz şu ifadeyi yazabilirsiniz. Ya da şu ifadeyi yazabilirsiniz. Edit Environment Variables. Buraya geldiğimde şöyle ortam yazdığım zaman otomatik olarak gelecektir zaten. Sistem ortam değişkenlerini düzenleyin diye göreceksiniz. Buraya geldiğinizde siz gelişmiş seçeneğini kullanarak burada ortam değişkenleri siz eğer İngilizce kullanıyorsanız bu Advanced burada ise Environment Variables diye göreceksiniz. Buraya geldiğinizde eğer burada Pet diye bir şey varsa herhangi bir sıkıntı yok ve bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Ama yoksa şu listede üstteki listede Pet diye bir şey yoksa o zaman sizin yeni butonuna Basarak buraya pet yazmanız gerekiyor. Sonrasında bu ister olsun ister olmasın kurulum klasörünüzde 1000'e giderek buradaki adresi kopyalamanız gerekiyor. Şu adresi kopyaladım. Bu adresi kopyaladıktan sonra az önceki ortama gelip Buraya yapıştırabilirsiniz. Eğer pet yoksa ve tamam dersiniz. Ama bendeki gibi pet varsa yüksek ihtimalle vardır. Buraya gelip en sonuna yeni diyerek buraya az önceki adresi sadece yapıştırmanız yeterli olacaktır. Yani c'nin altında src, onun altında flutter, onun altında 1000. Ben daha önce eklemişim. O yüzden gerek yok ama sizde de olması gerekiyor. Tamam, tamam diyerek, bunu da tamam diyerek artık kapatabilirsiniz. Burayı ortam değişkenlerimiz hazırdır demek. Şimdi siz ister bir komut satırında, e, isterseniz bir PowerShell ortamında e, gidip Flutter yazdığınızda karşınıza Flutter ilgili bilgiler gelecektir. Tabii biz bunları birazdan kurulum yaptığımızda o Flutter uygulamalarının Android Studio'da çalışabilmesi için yapıyoruz. Şimdi size Flutter Doctor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu da bizim sonraki aşamamız zaten. Flutter Doctor bizim Flutter'la ilgili herhangi bir problem olup olmadığı konusunda bizi bize bilgi veren komuttur. Bunu herhangi bir komut satırında çalıştırdığınızda bize sonuçları verecektir. Şimdi bir tane komut satırı açalım. Bunun için buraya gelip CMD yazabilirsiniz. Buradaki komut istemini ya da Command Prompt İngilizce kullanıyorsanız açabilirsiniz. Komut satırını açtığınız zaman buraya flutter doctor yazdığınız zaman size flutter'la ilgili son durumu verecektir. Bakın burada bizim öncelikle şu ilk Seçeneğimizin yeşil bir tik olması çok önemli. Burada Flutter'ın o ilk SDK'sının kurulu olduğunu söyler. Ama sonraki aşamalarda Android Studio ve bizim birazdan yapacağımız Android Studio kurulumu ve Flutter plugininin olmadığını söylüyor. Biz bu kurulumları tamamen yaptıktan sonra bir daha çalıştırdığımızda burada bir şeylerin tamamen Toparlandığını göreceksiniz. Flutter da bu işe yarıyor arkadaşlar. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Burası ise bir Android, Android Studio kurulumu çalışması olacak. Burada Android Studio zaten bundan sonra bizim eğitimimizin ana elementi olacak. Android Studio'yu indir ve yükle butonuna tıkladıktan sonra bu bizi bu adrese götürecektir. Burada 64 bitlik bir versiyonun olduğunu görüyorsunuz zaten. Eğer Android Studio var ise ve bu özellikle Android Studio'nun henüz kararlı sürüme geçmemiş beta gibi versiyonları ise sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu linkte size hangi Android Studio geliyorsa lütfen onu kurunuz. Burada lisansı okudum, kabul ediyorum deyip Android Studio'yu indirebilirsiniz. Yaklaşık 757 megabaytlık bir indirme olacaktır. Bu da benim bilgisayarımda ve internet ortamımda 4 dakika sürecekmiş. O yüzden indirme işlem bittikten sonra tekrardan sizinle. İndirme işlemi bittiği zaman buradaki egzeyi çalıştırabilirsiniz. Bu bizim için Android Studio'nun kurulumunu başlatacaktır. Burası zaten en uzun vakit alacak kısım olacaktır. Evet tuşuna basalım ve kurulum başlasın. Evet gelen ekranda Next diyelim. Kurulum oldukça kolay bu arada. Android Virtual Device zaten seçili geliyor. Eğer değilse de siz de seçiniz. Zaten burada da 2.3 GB da sadece bunun için ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kurulumu C altında Program Files Android Android Studio altına atacakmış. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve bu bizim için kurulumu başlatacaktır. Dikkat ederseniz herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece... Virtual device seçili değilse onu da seçiniz ama seçili olarak geliyor zaten. Evet kurulumumuz bitmek üzere ve Next butonuna basabiliriz. Artık bu ekran geldiğinde zaten seçili bakın. Eğer bunu yanlışlıkla kapatırsanız hiç önemli değil. Başlat çubuğundan Android Studio yazarak oraya gelebilirsiniz ve Finish butonuna basıyorum, bizim için Android Studio uygulamasını başlatacaktır. Ve şu ekran gelirse, bu eğer daha önce bilgisayarınızda bir Android Studio kurulumu varsa diye gelir. Fakat eğer daha önce herhangi bir çalışmanız yoksa, o yüzden hani sıfırdan başlamak için Do Not Import Settings eğer ilk kez bu bilgisayara Android Studio kuruyorsanız burası zaten sizde gelmeyecektir. Okey diyerek bu ortamı da hazırlıyorum. Yine buraya da geldiğiniz zaman bakın burada da sizin için daha önce kurulmuş eğer versiyonlar varsa onlarla ilgili ne yapayım diye de soracaktır. Örneğin 3.2 ve 3.5 versiyonları varmış. Ben direkt olarak delete Seçip Delete Directory istiyorum çünkü benim onlarla işim yok. Dediğim gibi ilk kez kuruyorsanız bunlar gelmeyecek ama daha önce kurulu olanlar için bu bilgilendirmeleri de karşılarına çıkacağı için yapmak istedim. Evet buraya geldiğiniz zaman Android Studio'nun kurulum sihirbazını göreceksiniz. Standart bir kurulum yapıyoruz. Hangi ortamı yazma Kod yazma ortamını tercih ediyorsanız arzunuza göre seçebilirsiniz. Arka plan siyah bu şekilde oluyor veya beyaz. Ben beyazı tercih ettiğim için default olarak gelen seçeneği bırakıyorum. Ve buraya geldiğimde artık finish butonuna basabilirim. Buranın kurulumu nispeten daha uzun sürecektir. Burası da bittikten sonra devam ediyor olacağız sizinleyim ve buraya da gelmiş bulunuyoruz eğer bu buraya geldiğinizde bir hata aldıysanız ve bu hata şöyle bir şeyse içerisinde hx AM gibi bir hata alıyorsanız bunu daha sonra yine konuşacağız bu bilgisayarınızda sanallaştırmanın açık olmadığını gösterir bu sanallaştırmayı özellikle hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazıyorum. Eğer sanallaştırma problemiyle karşılaşırsanız bilgisayarınızda sanallaştırmayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Fakat sanallaştırma aktifleştirme işlemi BIOS dediğimiz onu da yazayım. Bilgisayar açıldığında o bilgisayarın yapılandırma sistemi üzerinde yapılır. Fakat bu her bilgisayarda farklıdır. Örneğin X marka bir bilgisayarınız varsa X marka X model yani X markasının ilgili modelinin biosunun nasıl açıldığını internetten çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Genellikle Bilgisayar açıldığında delete tuşuna birkaç kere basarak veya yeni bilgisayarlarda küçük bir iğne sokarak çalıştırabileceğiniz donanım üzerinde, bilgisayarınız üzerinde veya bazı bilgisayarlarda işte F8 gibi tuşlarla çalıştırılabilen alandır. Oraya girdikten sonra zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla internete ilgili modelin X modeli. Sanallaştırma, açma diye arayabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman sizin için çok kolaylıkla bunu getirecektir. İlgili adımları izleyerek o da en fazla bir dakikanızı alacaktır. İlgili adımları izleyerek sanallaştırmayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Evet şimdi şu ekrandayız tekrardan ve finish butonuna Artık bu ekrana da geldiğimize göre Android Stüdyomuz hazırdır diyebiliriz. Android Stüdyo'da Flutter uygulaması geliştirebilmek için bizim Android Stüdyo'ya Flutter plugin'ini eklememiz gerekiyor. Bunun için configure menüsünde buraya geldiğimizde burada plugins'i göreceksiniz. Plugins'e geldiğiniz zaman buraya Flutter yazmanız gerekiyor arama çubuğunu. Flutter yazdığınız zaman yine Flutter ekibi tarafından bakın Flutter Dev diyor zaten geliştirilmiş olan bir eklentidir bu. Install deyip Accept dediğinizde ve buraya da geldiğinizde aynı zamanda Dart içinde eklenti var istiyor musun? Dediğinde yes diyelim. Çünkü Flutter'ı biz Dart diliyle geliştiriyoruz. Bunun eklenmesi uzun sürmeyecektir arkadaşlar. Fakat bize diyor ki bakın restart IDE. IDE dediği Android Studio'nun kendisidir. Restart'a bastığımız zaman bize sonucu getirecektir. Biz bu plugin'i eklediğimiz zaman artık menümüzün içerisinde... Start a New Project seçeneğini görmemiz gerekiyor. Şimdi sizinle emülatör yapılandırmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Emülatör geliştirme yaparken yaptığımız projeyi test ettiğimiz bizim için aslında sanal bir cihazı emüle eden yani kısacası onun replikesi olan bir üründür. Bunu Android Studio içerisinde rahatlıkla yapılandırabiliyoruz. Bir emülatör yapılandırmak için Start New Flutter Project diyelim. Ve buradan Flutter Application'ı seçelim. Bu aynı zamanda bir Flutter uygulaması için de başlangıç oluyor. Buraya geldiğinizde projemizin ismi için bir tane örnek verelim. Buna kurulum demo şöyle alt çizgiyle verecek şekilde kurulum demosu gibi bir isim verebilirsiniz. Buraya geldiğinizde ise hatırlarsanız biz bu programın bu bölümün en başında sizinle bir sdk indirmiştik. Buradan buraya sdk'nızı yazabilirsiniz. Veya o sdk'nın yolunu burada üç noktayla gidip bulabilirsiniz. O yolumuz c'nin altında src'nin altında flutter olarak verdiğimiz klasördür. Dediğim gibi bu klasöre c 2 slash src ters slash flutter Projemizin lokasyonu için ise c dizinin de bir tane Örnekler isimli klasör oluşturunuz. Ben bu şekilde vereceğim. Ama siz bambaşka bir yeri de seçebilirsiniz. Öncelikle C dizininize gidiniz ve orada Örnekler O ile yalnız bir klasör oluşturunuz. Sonrasında buradan C 2. terslash Örnekler diye verebilirsiniz. Özellikle bu kurulumlarda Türkçe karakter kullanma, bilgisayar isminin Türkçe olması, kullanıcı isminin Türkçe olması bunlar sizin için ciddi problemler çıkaracaktır. Özellikle özel karakter, Türkçe karakter, boşluk gibi isimlendirmelerin ne klasör isimlerinde ne de e, bilgisayar isminde, olmamasına özen gösteriniz. C örnekler dedikten sonra... ...next butonuna basıyorum. Buraya bakın... ...package name getirdi. Fakat burada... ...Android Studio'nuza göre... ...bu package name de olabilir. Veya company name gibi... ...bir şey de olabilir. Bunu önemsemeyiniz. Bu tamamen sınıflandırma için yapılan... ...bir şeydir. Ve burada... Finish butonuna bastığımız zaman artık bunu kuracaktır. Fakat burada dikkat ederseniz Include Kotlin Support for Android Code ve Swift Support'unu da ekleyeyim mi diyor. Tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Önemli değil. Finish butonuna bastığımız zaman artık bizim için bu bütün proje kurulumunu gerçekleştirecektir. Fakat bizim burada amacımız bir emülatör kurmaktı. Önce hani bu projeyi daha sonraki aşamada çalıştırıyor olacağız. Ama öncelikle emülatör yapılandırmamızı yapmamız gerekiyor. O yüzden ben bunu direkt olarak bir proje başlatıp onun üzerinden gerçekleştirdim. Burada şöyle asistanını şuradan kapatabilirsiniz. Şimdi... Buraya geldiğimizde bakın ara ara siz açtığınız zaman size güncellemeler olduğunu söyleyip onları konusunda uyarır. Eğer sizinle ilgili olduğunu düşündüğünüz bir şeyse güncelleyebilirsiniz. Peki emülatörü nasıl yapılandıracağım? Şurayla ilgili zaten eğitim boyunca sürekli konuşacağız. Buradaki fontları da daha rahat okuyun diye büyüteceğim. Ama amacımız emülatör. Tools'a geldim. Orada AVD Manager'ı göreceksiniz. İşte Android Virtual Device. Android Sanal Makine Yöneticisi. Buraya geldiğinizde burada Create Virtual Device seçeneğini göreceksiniz. Oraya geldiğinizde orada Nexus 5X'i seçiniz. Bu bizim için Nexus 5X marka telefonu simüle edecektir. Next butonuna bastığım zaman burada gerekli olan bir downloadu eğer hiçbirinde sizde download yoksa bunlardan birini indirmeniz gerekiyor. Şu an payı seçmiş ben de bakın download seçeneği yok. O yüzden next yapıyorum ama herhangi bir download yoksa birini indirmeniz gerekiyor. Download tuşuna basarak örneğin Oreo, Download tuşuna basıp, Accept deyip, Next deyip, burada Starting Download seçeneğinden bunu bitirebilirsiniz. Ben de Pi mevcut indirilmiş durumda, Next diyorum. Burada Show Advanced Settings'e geldiğinizde, burada cihazınıza ne kadar kaynak ayıracağınızla ilgili bilgi verir. Bakın 2 GB'lık bir alan veriyor. 512 megabaytlık. Eğer siz bilgisayarınızın kaynaklarına güveniyorsanız arttırabilirsiniz. Ama bu yeterlidir. Herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Artık Finish butonuna bastığınız zaman burası gelecektir. Buradaki şu Run tuşuna bastığınız zaman bizim için artık emulatörün açılması gerekiyor. Bakın emülatörümüz açıldı. Buradaki power tuşuna basarak da emülatörümüzü aynen bir telefonu açar gibi açabilirsiniz. Artık emülatörümüz de yapılandırıldığına göre bundan sonraki süreçte diğer konuları konuşup ilk projemizi çalıştırabiliriz. Bu işlemleri yaptığınız zaman hata alabilirsiniz. Bu hatanın sebebi birçok sebebi olabilir fakat ilk yapmanız gereken aksiyonun bilgisayarınızı kapatıp yeniden açmak olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni birçok konfigürasyon olduğu için bazı konfigürasyonlar ilk kurulum yaptığınız zaman devreye girmemiş olabilir. Bundan dolayı olur da herhangi bir hata alırsanız öncelikle bilgisayarınızı yeniden Çalıştırmaya, yeniden başlatmaya özen gösteriniz. Eğer çalıştırdığınızda yine olmazsa bir sonraki videoda tekrardan başka bir öneriyi konuşuyor olacağız. Yine bir diğer problem olabilecek durum ise sanallaştırma problemidir. Görev yöneticisine giderek bunu durum çubuğunda görev yöneticisine tıklayıp açabilirsiniz burada performans sekmesine geldiğiniz zaman performans sekmesinde sanallaştırmanın etkin olduğundan emin olmanız gerekiyor sanallaştırma ile ilgili aslında daha önce de bir bilgi vermeye çalıştım fakat burada yeniden üstünden geçmek istiyorum Çünkü e, özellikle kurulum esnasında sananlaştırma ile ilgili kontrolü yapmadan bir kurulum gerçekleştirmek gibi bir davranış olabiliyor. O yüzden öncelikle sananlaştırmanın etkin olup olmadığına dikkat ediniz. Eğer etkin değilse tekrardan internet üzerinde eğer BIOS'a gitmeyi biliyorsanız direkt olarak BIOS'a gidip BIOS ayarlarında da ilgili sekmelerin içerisinde bulup açmanız gerekiyor. Fakat bunu nasıl açacağınızı bilmiyorsanız, bilgisayarınızın marka ve modelinin e, BIOS ayarlarının nasıl açıldığını internetten bulabilirsiniz. BIOS şu an e, bu tamamen BIOS e, ekranı işletim sisteminden farklı olduğu için ve bilgisayar açıldığında... Farklı bir konfigürasyon olduğu için orayı gösteremiyoruz tabi ki. Fakat siz BIOS'un nasıl açıldığını, açıldığına bakabilirsiniz. Bunu bu şekilde söylememin nedeni her marka ve her modelde BIOS'un farklı şekillerde açılmasıdır. Bu aramayla hızlıca BIOS'u nasıl açacağınıza bakabilirsiniz. Aynı şekilde ilgili marka ve modelin sanallaştırma açma veya İngilizce olarak eğer Türkçe kaynak bulamazsanız enable virtualization araması yaparak ilgili sonuca ulaşabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan görev yöneticisinden performans sekmesinden sanallaştırmanın açık olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Bu durumda Android Studio'nun da tekrar kapatılıp açılmasına özen gösteriniz. Artık ilk projemizi çalıştırmak istiyorum. Buradaki gördüğünüz kodları tamamen daha sonra konuşacağız. Ben zaten buradaki fontları da sizin için büyütüyor olacağım. Burayla işimiz olmadığı için şu an dokunmuyorum olduğu gibi sizinle aynı gitmeye çalışıyorum. Buraya geldiğimiz zaman eğer bu sizde kapalıysa Projeniz kapalıysa bir şekilde File menüsünden Open Recent diyerek şu an bende hiç oluşturulmadı. Zaten bundan başka oluşturulmadığı için gelmiyor. Ama siz kapatıp açtığınızda mevcut projeyi kapatabilir veya yeni bir Flutter projesi oluşturmak istediğinizde New Flutter Project'i seçebilirsiniz. Ki bunları konuşuyor olacağız. Şimdi emulatörümüzün açık olduğundan emin olunuz. Açık değilse Tools AVD Manager'dan buradaki çalıştırma tuşuyla, bunu başlatma tuşuyla çalıştıracağımızı biliyoruz. Şu pozisyona geldikten sonra artık buradaki Run tuşuna basabiliriz. Aslında eminatörümüz buraya gelecektir. Şimdi Run tuşuna basalım. Run tuşuna bastığınız zaman uygulamamız otomatik olarak burada açılacaktır. Burada yapılan çalışma bilgisayarınızın performansına göre 1 dakikayla 5 dakika arasında sürebilir. Bu ilk çalıştırmadır. Fakat ilk çalıştırmayı başardıktan sonra geliştirme yaparken bizim orada herhangi bir her değişiklikte beklemek gibi bir durumumuz yok. Bu konuda Flutter'ın daha sonra konuşacağımız Hot Reload ve Hot Restart mimarileri Oldukça başarılı. Peki ne yapıyor derseniz. Biz ilk projeyi çalıştırdığımız zaman bu bir Android projesi olduğu için burası. Android uygulaması olduğu için ve Windows cihazı sadece Android çalıştırabildiğimiz için. Biz bizim için bir tane APK dediğimiz bir Android projesi kurulum dosyası indiriyor. Oluşturuyor. Ve dikkat edin dikkat edin otomatik olarak bizim için açtı. Burada basit bir sayaç mevcut. Biz 1 2 3 4 5 diye tıkladığımızda o sayacın arttığını görüyorsunuz. Biz eğitim, eğitimimiz içerisinde burada gördüğünüz bütün yapıları, kodları sıfırdan öğreniyor olacağız. O zaman hadi gelin başlayalım. Flutter geliştirmek için İlla Android Studio'yu kullanmak zorunda değilsiniz. Özellikle light bir e, sürüm olması itibariyle Visual Studio Code oldukça başarılı bir editördür. Onu da kullanabilirsiniz ki oldukça da yaygındır. Flutter geliştirenler arasında e, Visual Studio bambaşka ortamlarda da geliştirme yapabilirsiniz. C Sharp'tan Python'a kadar veya... ...javascript teknolojilerini oldukça güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Android Studio'yu ben eğitim boyunca tercih edeceğim. Bunun nedeni hani Android Studio'nun Google destekli olması... ...ve oldukça da başarılı olduğunu düşünmemdir. Ama Visual Studio Code da yine oldukça başarılıdır. Ben eğitimde Android Studio'yu kullanacağım. Çünkü donanımsal yetenek bilgisayarımın donanımsal yetenekleri oldukça iyi. Ama siz dediğim gibi arzu ederseniz, eğer bu konuda sıkıntınız varsa donanımsal olarak veya Visual Kodu yine de tercih etmek isterseniz diye ben kurulumu gerçekleştiriyorum. Tabii ki Android Studio'yu kurmanız lazım çünkü hani arka planda bir emülatör kullanımı gerçekleştireceğiz. Ek olarak. Bir de e, emulatorun dışında e, ilerleyen konularda yine e, özellikle bazı Gradle buildları için yine şeyi kullanıyor olacağız, Android Studio'yu kullanıyor olacağız, Vue Studio kodla da bunları e, yardımcı paketlerle veya e, kısmi paketler kurarak gerçekleştirebilirsiniz aslında. Ama hani onlar biraz e, yorucu olabiliyor kurulum esnasında. O yüzden siz arka planda Android Studio'yu kurmuş olun yine de. Ee, ama geliştirmelerinizi daha rahat çalışabilmek için, donanomsal sıkıntı varsa, e, Visual Studio Code'da yapabilirsiniz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Code.viewstu.com adresine geldiğimiz zaman, burada Download for Windows seçeneğini göreceksiniz. Tabii ki sizin bu eğitimi izlediğiniz esnada bu ekran değişmiş olabilir. Önemli değil. Siz Windows için gerekli olan kurulumu yapınız. Tabii ki öncelikle dosyayı indiriyor olacağız. Dosya iniyor şu an. Oldukça küçük bir dosyadır. 54 MB. Bu dosya kurulumu bittikten, indirmesi bittikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz. Şöyle egzeye tıkladım ve kurulumun başlamasını bekliyorum. İngilizce dilinde ilerliyor olacağım. OK butonuna bastım. Agreement'ı I accept diyorum. Next diyorum. Bakın burada default olarak bizim için bir pet eklemesi gerçekleştiriyor. Bu seçenek muhtemelen sizlere seçili gelecektir. Eğer arzu ederseniz masa üstünde bir ikon da oluşturabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Next diyelim. Ve install tuşuna bastığımız zaman bizim için indir, kurulum işlemini gerçekleştirecektir. Kurulumu gördüğünüz üzere oldukça basittir arkadaşlar. Bu kurulum bir başlasın. Bende daha önceki bir versiyon mevcut. Vücudio kodun. Ama yine de herhangi bir sıkıntı çıkarmadan bu kurulumu gerçekleştirecektir. Son versiyonuna beni taşıyacaktır. Sonrasında Visual Studio Code kurulumunda Flutter dokümantasyonuna baktığımız zaman bize diyor ki senin bir tane Flutter extension'ını kurman gerekiyor. Kurulum gerçekleşsin. Bakın gerçekleşti. Launch Visual Studio Code yani Visual Kodu Code'u başlat. Finish diyorum o seçiliyken otomatik olarak Visual Studio Code da benim için çalışacaktır. Daha önce Visual kodda ben çalıştığım için bu sanırım YouTube'daki canlı yayınımızın kodlarıdır. Onlar geldi. Önemli değil. Şöyle şunu açıyorum. Burayla hiç işimiz yok bizim bunlarla. Save diyelim. Benim dosyalarım bunlar. Şimdi burada arkadaşlar sıfırdan başlamak için sizde sıfır gelecektir zaten. Ama daha önce sizde Kurulu da olabilir bir yok. Bana, bana, buna benzer bir şey olacaktır. Burada new window diyerek tertemiz bir ekranla başlayabilirsiniz. Şöyle onu da büyütelim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra extension kuracağımızı söyledik. Burada bakın bir tane extensions ikonu mevcut. Buraya geldiğinizde burada bir flutter yazarak Flutter extension'ını kurmanız gerekiyor. Yani şu. Flutter extension'ını şöyle seçtiğiniz zaman sizde burada yine install butonu gelecektir. Install butonuna basıp onu çalıştırmanız, kurmanız gerekiyor. Install butonuna basınız ve ekstradan arkadaşlar eğer olur da ekranda işte hani Reload gibi bir buton gelirse ona da basabilirsiniz sıfırdan oluşsun diye. Evet bunu yaptıktan sonra arzu ederseniz ben de şu an Enable durumuna getiriyorum. Şu an bende de artık açık Flutter geliştirme ekstensiyonu. Oldukça kolay arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra artık şeye gidelim şu tarafa gelelim. Bakın diyor ki yeni bir proje oluşturmak gerekiyor. Bu arada şeyde Visual kodu da bir kapatıp açmanızı öneririm arkadaşlar. Visual kodu bir şimdi kapatın, açın. Hatta ben de yapayım sizinle beraber. Şöyle gelelim. Tüm pencereleri kapat diyorum. Kapattım. Sıfırdan Visual kodumu açıyorum. Geldim buraya. Visual kodumu açtım şimdi. Her zaman en son çalıştığınız dosyaları getirecektir. Ben burada sıfırdan başlamış olmak için New Window diyorum. Şöyle açalım. Öncekini bir kapatmak istiyorum. Kapattım onu da. Şuraya geldi. Burada arkadaşlar şurada da görüneceği üzere. Bakın Ctrl Shift P. Mac cihazlarda bu Ctrl Shift P'dir arkadaşlar. Command Shift P'dir arkadaşlar. Ve ona basalım. Geldim buraya. Ctrl Shift P diyorum. Bu bana e, oluşturabileceğim e, komut e, şi, komutları getirecektir. Bakın ben en son zaten bunu kullanmışım. Flutter New Project. Siz buraya sizde gelmeyecektir. Eğer ilk kez çalışıyorsanız. Flutter yazın. Bakın orada Flutter New Project göreceksiniz. Projenizin ismini soruyor bize. Burada şöyle alt çizgi vs alt çizgi kod vs alt çizgi kod alt alt çizgi flutter alt çizgi demo diyerek Visual kodla ile yazdığımız bir dosya olduğunu söylemek istiyorum. Bunu nereye kurmak istiyorsun? diye bize soruyor. Siz bunu Arzu ettiğiniz herhangi bir yere kurabilirsiniz. Ama ben C dizinin de örnekler klasörünün içerisine koyuyor olacağım. C dizinin de örnekler diye bir klasör oluşturmuştum. Onun içerisine ekleyeceğim. Şurayı bir daha. C dizinin de örnekler. Enter. Yani şunun içerisine koyuyor olacağım. Orada bambaşka projelerim de mevcut zaten. Select the folder diyelim. Yani şuradayken select the folder to create the project in diyerek projeyi oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bu ne yapacak bizim için? Burada ilk etapta bu şeyi geliştirecektir. Burada zaten ankete katılmak ister misin diyor. Çarpı ile kapatıyorum. Gerekli olan ekstra kurulumlar varsa onları da söyleyecektir. Bakın ne diyor? Any version of Flutter is available. İşte bu şu açıdan önemli arkadaşlar. Özellikle son versiyona geçmenizde çok büyük bir önem arz ediyor. Örneğin ben Flutter ile ilgili daha hiç birinci versiyonu bile yayınlanmadan çalışmalar gerçekleştirmiştim. Orada hani bir sürü sıkıntıyla karşılaşmıştık. Burada arkadaşlar... Zaten o şeyi de yaptı bizim için. Şöyle şuraya gelelim. Şu extension'ı bir daha bulmak istiyorum ben. Şöyle geldim buraya extension'a. Bakın Flutter'ı tekrardan seçtim. Burada eğer varsa sizin için bir şey, upgrade vs. varsa ara ara bunu kontrol edin. O açıdan şey, yeni bir güncelleme varsa onu da kurunuz. Şimdi projem oluşturuldu. Bunu çalıştırmak için yapmanız gereken bir F5 tuş, e, tuşuna basmaktır. Veya RAM menüsünden Start Debugging F5 diyoruz. Environment olarak eğer gelirse bu Dart ve Flutter'ı seçiyorum. Eğer emülatörü sorarsa da orada Start Nexus 5x API 28 Mobile Edit emülatörünü tercih ediyorum. Neden? Biz bunu zaten daha önce bu emülatörü kurmuştuk. Bu emulatörü gördüğü anda getirdi. Ben de emulatörüm zaten açıktı. Bu ekran geldiğinde erişime izin ver diyorsunuz. E, emulatörüm daha önce açıktı. Yine bu eğitimin e, ilerleyen safhalarında yapacağımız projenin projelerden birinin ekran görüntüsü geldi. Ben genelde kurulumları eğitim bittikten sonra yapıyorum. Yani eğitimi hazırladıktan sonra yapıyorum. Onun da nedeni siz yani ben o eğitimi atıyorum iki ayda hazırlıyorsam o iki ayda oluşan bir güncelleme vesaire varsa kurulumda en son güncelleme ile kurulumu alayım diye bunu yapıyorum. Şu an bir APK oluşturuyor ve o APK'yı buraya taşıyacak. Şu an bununla bizim bir işimiz yok. O yüzden onu kapatabilirim. Klasik emulatör. Telefon gibi şunu şöyle bellekten atıyorum. Attım. Atamamışım. Herhalde şimdi attım. Şöyle şunu atalım. Şöyle bizim APK'mız gelsin bakalım. APK'mız oluşup bu projeye yansıyacaktır. İlk proje her zaman böyle uzun sürer arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre yani 4-5 dakikaya kadar sürebilir. Bakın Visual Code tarafında daha önce Android Studio kurulumunda aktive ettiğimiz emülatörümüz şu an yayına geçti. Projemize de gelirse hiçbir problem kalmamış olacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere bizim ilk projemizde burada gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım geldim buraya. Bu neymiş? Bu da arkadaşlar e, bu tip böyle extensionları ara ara e, size önerecektir. E, bu tip extensionları da e, zamanla e, yepyeni e, extensionlar da gelecektir. Mesela onları bir deneyebilirsiniz. Activate Dart Dev Tools diyorum. Bunlar sizde gelmemiş olabilir, gelmeyebilir. Çünkü siz zaten default olarak eğer ilk kez kuruyorsanız Flutter araması ile yaptığınızdan mevcut şeyler gelecektir. En son sürüm gelecektir zaten. Ama hani birçok kişi belli dönemlerde kurulumlar vesaireler yaptığı için böyle durumlarda olabilecektir. Emülatörümüz aşağıda. Şu an çalışır durumda. Şu dev tools'u da bir getirsin bakalım. Evet bu dev, dev tools vasıtasıyla da e, siz e, Flutter tarafında e, bu widget ağacını görebiliyor. Sonuçları da orada görebiliyorsunuz. Oldukça da güzeldir. E, onu söyleyebilirim. E, burayı da daha sonra kurcalayabilirsiniz. Ben projeme geri geliyorum. Proje dosyalarımız burada arkadaşlar. Burada... LIP klasörünün içerisinde biz çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yani bakın MainDart'ı e, görüyorsunuz. Dart Analyzer Terminated diyor. Onu da bir restart edebilirsiniz. Yani kısacası sizin için mükemmel bir geliştirme ortamı sonuyor. Evet mesela bura, buraya geldim. Örneğin sayıcımı bir bir değil de Counter eşittir. Alt çizgi Counter artı 2 diyerek 2 2 arttırıyorum. Arkadaşlar bakın. Eee evet, Visual Studio Code'da çalışırken sizin şurada şu sol üst tarafta biri görüyorsunuz ya o bir dosyada değişiklik var anlamına geliyor. O yüzden onu ona dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer orada herhangi bir şey kayıtlı değilse ekranınıza yansımayacaktır. Dolayısıyla Ctrl S ile Windows çubuğundan bunu kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi artı tuşuna basıyorum. Dikkat ederseniz hani şey gerçekleşmiyor. Hani ben bu işlemi yaptığımda otomatik olarak bu, buraya yansımıyor. Onun nedeni şuraya geldiğinizde bakın bir hot reload bir de hot restart var. Bu sizin e, o anki konfigürasyonunuza göre değişkenlik gösterebilir. Bazen de istenilmeyen e, istediğiniz ve beklediğiniz bir sonucu görmeyebilirsiniz. Bunun için Hot Restart ve Hot Reload dediğimiz iki tane buton var. Hot Reload arkadaşlar widget ağacını değiştirmeden direkt olarak burada yaptığınız bir değişikliği anında yansıtır. Şöyle Örneği ben şu Hot Reload'a bastığım zaman şöyle tekrardan artı diyorum bakın bunu gerçekleştirdi. Ama widget ağacı değiştiği zaman sizin buradaki Restart dediğimiz Hot Restart butonuna basmanız lazım. Bu özellikle ileride de göreceğiniz hani özellikle state'e özel durumlar varsa mutlaka hot restart yapmanız gerekmektedir. Onu da söyleyeyim size. Bu e, hot restart ile hot reload'u şöyle düşünebilirsiniz. Hot reload en basic değişiklikleri yansıttığınız e, versiyon ve oldukça hızlıdır. Hot restart sadece widget ağacını e, da ki değişiklikleri kontrol edip onları hızlıca yansıtır. Aynı zamanda state'i sıfırlar. Bunları konuşacağız sonra. Ve ek olarak bir de baktınız hiçbir olmuyor. Şuradaki stop tuşu vasıtasıyla durduruyorsunuz. Ee, Run'dan tekrardan F5 yaparak veya start debugging yaparak projenizi çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet burada Tabii ki Visual Code tarafında da kurulum için, kurulumun başarılı olabilmesi için yani sizin daha önce en azından o emülatörü bir çalıştırmış olmanız lazım. Çünkü aksi takdirde bu demektir ki hani sanallaştırma ile vesaire ilgili bir problemimiz mevcuttur. Eğer emülatörünüz yine gelmiyorsa burada arkadaşlar manuel olarak Gidip Android Studio'dan bir emülatörü başlatabilirsiniz. Yani buradaki görev çubuğunuza aşağıda getirin. Tekrardan gelin burada çalıştırın. Şimdi kurulum açıkçası hani bu işin böyle en zor kısımlarından biridir. Yani en problemli zor demeyelim de en problemli kısımlarından biridir. Bunu da bu şekilde atlatmış oluyorsunuz. Arkadaşlar Flutter'da. Geliştirme yapabilmek için, bu sadece Flutter'da değil, mobil uygulamalarda en büyük problem bu geliştirme ortamının kurulmasıdır. Daha önce siz Android Studio'yu veya Visual Studio kodu kurmayı denemiş olabilirsiniz ama problem yaşamış olabilirsiniz. Bunların birçok sebebi var. İşte bu kullandığınız işletim sisteminin ve işlemcinizin uyumsuzluğu, kaç bit olduğu... Gibi problemler olabilir. Bilgisayar isminizde özel karakter, Türkçe karakter olması problem olabilir. Bilgisayarınızın donumumsal yetenekleri yeterli olmayabilir. İşte yine de eğitimi takip etmek isteyen arkadaşlarım için ben çok güzel bir editörden bahsediyor olacağım. Online editör dartpad.dev adresinden gelebilirsiniz buraya. Burada yepyeni bir pad oluşturabilirsiniz. Okey dediğimde. Dart veya Flutter projesi oluşturabilirsiniz. Ben Flutter'ı kullanacağım. Eğitim boyunca Dart kodlarını yazmak için ise Rappel'ı kullanıyor olacağım. Rappel.it adresinde siz buraya giriş de yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir dilde proje ismini de vererek çok güzel projeler gerçekleştirebilirsiniz. Dart kodu için burayı kullanacağım. Nedenini zaten hani özellikle dosya oluşturma vesaire gibi durumlardan dolayı olduğunu söyleyebilirim nedeninin. Ee, ama Flutter kısmı için, Flutter'ı proje geliştirmek için bu online editörü kullanabilirsiniz. Flutter'ın web desteği de var. Şu an beta sürümünde ee, eğitimi izlediğiniz zaman bu e, kararlı sürüme de geçmiş olabilir. Hiç önemli değil. Yani kısacası Flutter bilgisiyle web projeleri de geliştirilebiliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi buraya geldiğimde bakın bana basit bir kod bloğu getirdi. Tabi basit dedim. Eğer ilk kez bunu görüyorsanız e, bu, bunlar da neymiş diyebilirsiniz. İnanın burası çocuk oyuncağı. Biz bunları eğitimde o kadar güzel öğreneceğiz ki hiçbir problemimiz kalmayacak. Run butonuna bastığım zaman bana buradaki sonucu getirecektir. İşte ortaya Hello World yazan bir tane şey görüyoruz. E, kod CodeBlow'u görüyoruz. Şimdi bunu yazarken arkadaşlar tabii ki e, burada maalesef hani şey desteği yüksek değil. İşte ne bileyim bir klas oluşturdum, metod oluşturdum. Onu bana aşağıda bir ampul vasıtasıyla hızlıca oluştursun. Vizio Code veya Android Studio gibi gelişmiş değil. Ama eğitimin büyük bir kısmını rahatlıkla takip edebilirsiniz ileriye dönük hani belki de bilgisayarınızda örneğin problem donanımsalsa onu iyileştirmeye yönelik ileriye dönük planınız varsa o zaman hani o, o arada vaktinizi eğitimi, eğitimden geri kalmamak adına değerlendirebilirsiniz. Örneğin buraya gelip mesela scaffold var bizim eğitim boyunca sıklıkla kullanacağımız örneğin bunun bir app barı olsun. App bar'a geldim şöyle yazıyorum app bar. AppBar, bir AppBar widget'ıdır. Bakın onu en azından getirdi. Şöyle geldim, sonuna bir virgül bırakıyorum, o parametredir. Şuraya geldim, title dedim, title'a ne diyelim, ilk proje, projem diyebiliriz. Ve bunu da verdim, bunu da tabii ki bir text widget'ı vasıtasıyla veriyor olacağım arkadaşlar. Şöyle. Tabii ki bu kodlar şu an sizin için anlamlı olmayabilir. Anlamlı olmayacaktır da eğer ilk kez görüyorsanız. Ama dediğim gibi eğitim esnasında bunu görüyor olacağız. Bakın burada bir mobile benzeyen bir görüntü görüyorsunuz zaten. Yani çıktınızı burada da alabilirsiniz. O yüzden eğitim boyunca burayı da takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada biraz böyle kod yazarken zorlanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir şey desteği yani intelligence desteği var ama biraz zayıf. Yine burada bir bilgi daha vermek istiyorum. O da şu. Örneğin ben bir dosya oluşturacağım. Dosya Android Studio'da bir dosya oluşturdum. Sizin o dosyada yazdığım klası bir dosyaya atma imkanınız yok en azından şimdilik burada. Örneğin ben orada bir klas oluşturdum ya. Siz de geliyorsunuz. Herhangi bir klas oluşturdum. İşte klas nasıl yazdıysam siz de bütün klasların sonunda bir klas yazarak bir klas oluşturarak yapıyorsunuz. Kısacası bundan ibaret. Bunun dışında e, herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Tabii ki bu bir online editör olduğu için kısıtlar olacaktır. Eğitim aslında e, işte ne olabilir? E, bu sizin için e, işte bir bilgisayar kaynağına erişmek olabilir. E, şey... Mobil cihaz kaynaklarına erişmek olabilir. Öyle bir probleminiz olabilir. Oralarda artık siz de zaten orada kısıtlı olduğunuzu biliyorsunuz ve göreceksiniz. Ama dediğim gibi eğitimin büyük bir kısmını buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar.